Aslan Burcu'nun anlaştığı ve anlaşamadığı Burçlar Aslan ve Koç Koç Burcu ile mükemmel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Koç Burcu karizmatik bir kişilere sahiptir ve karşısındakini hemen etkiler. Birbirinizi yönetmeye çalışmayın. Doğru insanla birliktesiniz. Ortak noktanız oldukça fazla. Aslan ve Boğa Bu iki Burç'ta inatçı karaktere sahiptir. Hem aşk hem de dostluk yaşanabilir. Mükemmel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Aslan ve İkizler İkizler Burcu'nu hemen beğenirsiniz. Aynısını o da yaşar. İkizler Burcu beğencildir Size aşık olsa bile üstünlük kurmaya çalışır. Ancak çok çekicidir. Ona kızmak yerine daha çok bağlanırsınız. de tutku haline dönüşür. Aslan ve Yengeç Yengeç Burcu sizi gördüğü an aşık olacak. Fakat bu beraberlikte hep bir şeyler yanlış gidecektir. Yengeç Burcu'nun bağlılığı hoşunuza gitse bile ilişkinize sorunlar çıkacaktır. Yine de uzun bir beraberlik olmasına izin vermeli ve zaman tanımalısınız. Yengeç Burcu'nda aradığınız sevgi ve sıcaklığı bulacaksınız. Beraberliğiniz eskidikçe ilişkiniz daha da güzelleşebilir. Aslan ve Aslan Her şey şahane olabilir fakat hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmayacaktır. Aranızda büyük tartışmalar çıkacak. Her kavgadan sonra birbirinizin kollarına atılır sonra yine kavga edersiniz. Kısacası aynı filmlerdeki gibi. Aslan ve Başak Başak Burcu ile beraber olmanız kolay değildir. Başak Burcu'nun sürekli eleştirici yönleri sizi rahatsız eder. Maddi anlamda cimrilik yapabilir. Aslan Burcu paraya önem vermez. Onun için Başak Burcu'nun davranışları size farklı gelecektir. Bu birliktelik sizi düş kırıklığına uğratabilir. Dost kalmanız daha hayırlı olacaktır. Aslan ve Terazi Bu beraberlik ömür boyu sürebilir. Terazi kendini size sevdirme çabası içinde olur ama asla ısrarcı olmaz. Aranızda kaliteli ve seviyeli bir beraberlik yaşanır. Aslan burcu aşk hayatı içinde mutlu olabileceği burçlardan biri terazi burcudur. Gerçek mutluluğu karşılıklı bulacaksınız. Sesinizi yükseltmediğiniz sürece bu birliktelik tab anlamıyla mükemmel olabilir. Aslan ve Akrep Bu iki burç güçlü kişiliklere sahiptir. Akrep burcu böyle bir beraberliği her zaman yaşayamayacağını düşünerek savaşmak yerine paylaşmayı tercih eder. Böyle bir ilişki herkese nasip olmaz. Aslan ve Yay. Aslan burcu aşk hayatı içinde yay burcu ile özgürce bir ilişki yaşar. Size meydan okuyan bir ruha sahiptir. Daha önce ilişkilerini bir çırpıda gözü kırpmadan silmiştir. Böylesine olağanüstü bir kişiyle karşılaşmak sizi şaşırtabilir. Çekiciliği sizi çok etkiler. O karşılıkça siz kovalamaya başlarsınız. Aslan ve Oğlak. Oğlak burcu ile beraberlik en son yapacağınız iş olmalıdır. Oğlak kaliteli yaşamayı sever. Aslan burcundan etkilense bile beklediği ilgiyi göremez. Oğlak Burcu'nun yaşama bakışı Aslan burcuyla aralarına bir duvar örecektir. En doğrusu fazla uzatmadan bu ilişkiden vazgeçmenizdir. Aslan ve Kova Kova Burcu Aslan Burcu'nun zıt tipidir. Birbirlerini her anlamda kendilerine çekerler. Aslan kendine benzeyen fakat farklı olan bu partnerden çok hoşlanacaktır. Birbirlerini büyülemeyi becerebilen bu çiftin beraberlikleri ömür boyu sürecektir. Kova Burcu zekidir ve bunun ilişkisine yansıtır. Aslan ve Balık Balık Burcu romantik ve duyguludur. Ama siz onun kadar güçlü bir karaktere sahip değildir. En küçük anlaşmansızlıkla kırılacak, üzülecek ve size kim duyacaktır. Yünün birinde bu ilişki biter, bu ilişki biter. çabalarını sadece ayrılığı geciktirecektir. Duyurulur sayın arkadaşlar. Yengeç burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçtan. Yengeç ve Koç. Yengeç burcunun ateşi ve gıdıklayıcı sözleri vardır. Koş burcu da en az onun kadar bu özelliklere sahiptir. Ancak yengeç kontrolü elinden bırakmamalıdır. Koş burcunun hayata bakışı farklıdır. Koş burcu kendine çok dikkat eder. Sonra yengeç burcunu kırmamak için elinden geleni yapar ama yine de uzaklaşır. Duygusal olarak kendini sorgular ve ilişkiyi bitirir. Yengeç ve boğa Yengeç burcunun her zaman aradığı burç boğa burcudur. Boğa burcu sevgi dolu, ailesi için her şeyi yapan, çocuklarına düşkün bir burçtur. Ancak romantik değildir. Yengeç Burcu'nun beklediği güzel sözleri söylemeyebilir. Böyle olunca aralarında istenmeyen bazı tartışmalar çıkar. Ama yine de bu evlilik uzun süreli ve ömür boyu sürecek bir beraberliklerden olabilir. Yengeç ve İkizler İkizler Burcu, Yengeç Burcu'nun beklediği güzel kelimeleri bir çırpıda ona sunup mantıklı konuşmaları ile aklını alır. Yengeç aşırı ısrarcıdır. İkizler Burcu, nazik ve kibar bir burçtur. Tek sıkıntısı konuşmalarının akılcı ve mantıklı olmasıdır. Yengeç Burcu'nun istediği ve beklediği yorumları yapamayabilir. Bir de aşkı çok çabuk tüketen bir karakteri vardır. Yengeç Burcu istediği ilginçliklerin bittiğini anlarsa uzaklaşmak ister. Yengeç ve Yengeç. Aynı bu iki Burç kendilerinin birbirlerine çekildiklerini hissederler. Sevgi, aile, parasal güven her ikisinde de fazlasıyla vardır. Bu evlilik tam anlamıyla mutlu bir sona gider. Hayatları boyunca sürecek bir aşkın onları beklediğini görmek onlara güven verir. Ancak iki tarafın olumsuz yönlerinde aynı olacağını gösterir. İnatçı ve karamsar zamanlarda birbirlerine anlayış göstermeli ve tartışmalardan kaçınmalıdırlar. Her anlamda uzun ömürlü, layık bir beraberlik olacaktır. Çocukları seven bir anne ve baba olarak yaşamlarını sürdürürler. Yengeç ve Aslan Aslan burcu ilk bakışta yengeç burcuna çok cazip gelir. Fakat daha sonra Yengeç Burcu'nun duygusal yönleri açığa çıkacak ve sınırlandırılmayı sevmeyen bir Aslan Burcu ile birlikte yaşamak zor hale gelecektir. Aslan Burcu hesap vermekten hoşlanmaz ve her zaman birlikte olmaktan hoşlanacağı arkadaş grupları vardır. Eğer her şeye rağmen büyük bir aşk varsa tüm bunlara değer bir evlilik ortaya çıkabilir. Aslan Burcu Yengeç Burcu'na hep değer verecek, onun üstüne titreyecek ve dürüst davranacaktır. Güzel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Yengeç ve Başak bu iki burcun anlaşması oldukça çaba ve zaman gerektirecektir. Başak Burcu yengeç kadar duygulu ve romantik değildir. Fikirlerini açıkça karşısındakine söylemekten çekinmez. Karşısındakini üzeceğini aklına hiç bile getirmez. Hisleri onun kadar derin değildir. Karşılıklı duygusal konuşmalar yapmaları mümkün değildir. Eğer birbirlerine saygı göstermeyi başarabilirlerse ömür boyu sürecek bir beraberlik olabilir. Yengeç ve Terazi Terazi Burcu nazik, sevimli, zarif, naif, hoş... Çekici, etkileyici ve sevgiye önem veren bir burçtur. Terazi duygusal ve romantik olmasına rağmen kesinlikle mantıksız bir şey yapmaz. Yengeç burcu gibi aileye önem verir. Ancak sosyal yaşantısı olmayan bir hayat düşünemez. Partnerine değer verse de arkadaşları ile görüşmeleri ve beraberlikleri devam eder. Onlara en az ailesi kadar zaman ayırmak ister. Her iki burcunda pek çok ortak hareket noktası vardır. Zaman geçtikçe paylaşımları çoğalır ve birlikte tek parça haline gelebilirler. Yengeç ve akrep Duygusal, hassas, ateşli, kıskanç, kuşkucu işte sizin ortak özellikler. Akrep paraya değer verir ve kendisini tutumlu olduğu için yengeç burcunu da takdir eder. Birlikte birikime önem verdikleri için yaşlılık yıllarını güven içinde geçirirler. Akrep burcunun kuşkucu ve sahiplenici karakteri her konuda kendisini gösterir. Yengeç burcunun inatçı ve alınan karakteri yüzünden evliliklerinde zamanla sürtüşmeler meydana gelebilir. Ama zaman içinde birlikte her şeyi aşabilirler. Yengeç ve yay Yay Burcu'nun özgürlükçü ve başına buyruktur. Bu burcun Yengeç Burcu'nun ilgisini çeker. Yengeç Burcu uçuktur, akıllıdır. En önemlisi herkesten farklı bir albenisi vardır. Yay Burcu'nun Yengeç Burcu ile örtüşecek fazla bir özelliği yoktur. Yay Burcu günü günde yaşayan karakteriyle Yengeç Burcu için ancak çok iyi bir arkadaş, dost olabilir. Yengeç-Oğlak Yengeç ve Oğlak birbirlerine zıt burçlardır. İkisi de inatçı ve kuşkucudurlar. Oğlak Burcu Yengeç Burcu kadar duygulu değildir. Bazen sözleri acımasız ve eleştirici olur. Çünkü her şeye karşı güvensizdir. Alışkanlıkları sever ve yengeç burcunun alışkanlıklarına karşı tepki gösterir. Yengeç burcunun sabırlı ve sevecen yönleri onu ikna eder. Karşılıklı birbirlerini tanıdıktan sonra mükemmel bir evlilik olabilir. Olmadık bir sorundan dolayı ayrılık olursa da hayatları boyunca birbirlerini asla unutamazlar. Yengeç ve kova Bu iki burç çok zor anlaşır. Kova burcu farklı ve ilginç arkadaşlarıyla mutludur. Kısıtlanmaya asla gelemez. Duyguludur ancak eşinin üstüne yeterince düşmez ve onun ne düşündüğünü merak etmez. Yengeç burcu onun canını sıkar ve sürekli tartışma yaparsa ondan uzaklaşmak için fırsat arar. Yengeç burcu böyle birini elinde tutmak istiyorsa akıllı davranmalı ve onun ilgilendiği konuları bilmelidir. İsterlerse başarılı bir beraberlik olabilir. Yengeç ve balık Bu iki burçta duygulu, hassas yapıya sahiptirler. Duygusal ve ateşli sohbetlerle birbirlerini mutlu ederler ve birbirlerinin ayaklarını yerden keserler. Balık burcu maddeden uzak, bana ve yakın bir kişidir ve bu konuda tüm sorumluluğu karşısındakine bırakır. Hassas ve duyarlı karakteri kırılmaya hazırdır. Fakat karşısındaki insan zaten ona özen ve duyarlı yaklaştığı için bu beraberlik kolay kolay yara almaz sürüp gidebilir sayın arkadaşlar. İkizler Burcu'nun anlaştığı ve anlaşamadığı Burçlar İkizler ve Koç Koç Burcu çok neşelidir ve sizi hemen etkiler. Sürekli onunla beraber olmak istersiniz. Hatta tüm gününüzü onunla geçirmek istersiniz. Bu günlerin sonunda aklınız başınıza gelir ve ne yapacağınızı düşünmeye başlarsınız. Aşkınız biter ama dostluğunuz sürebilir. İkizler ve Boğa Boğa Burcu asla size göre bir buç değildir. Size cazip gelen tavırları sonradan sizi rahatsız etmeye başlar ve elinizdeki tüm imkanları teperek bulunduğunuz durumdan uzaklaşmak istersiniz. Sonrasında ise yaşadıklarınızı asla unutmayan, size hep öfkeyle anlatan bir buç bırakırsınız. İkizler ve İkizler İstediğiniz tüm karakter özelliklerine sahip bir buç karşınızda duruyor. Eğer gerçekten size hayat arkadaşlığı edecek bir eş arıyorsanız onu kaçırmayın. Sizin ortak özellikleriniz birbirinizi tamamlar, birbirinizi anlar, duygularınızı paylaşırsınız. Birlikteliğiniz evlilikle sonuçlanabilir. Aradığınız insan o olabilir. İkizler ve Yengeç Yengeç burcu çok romantiktir. Size karşı olan sıcak sevgisi karşısında kafanızın karışması mümkündür. Üzerinize titreyerek sizi pohpohlaması ve her istediğinizi hemen yerine getirmesi sizin ayaklarınızı yerden kesebilir. Ancak buruya veya aşk bir gün biter. Ancak en çok yıpranan yengeç burcu olur. İkizler ve Aslan. Aslan burcu çok cazibelidir. Aktifliği, mertliği, dürüstlüğü, atılganlığı ve tatlı sözleriyle sizi hemen etkiler. Siz de çekiciliğiniz ve ince zekanızı onun başını döndürürsünüz. Aslan Burcu'nun gururunu incitmezseniz bu beraberlik ömür boyu sürer. İkizler ve Başak Başak Burcu'nun maddeye olan yatkınlığı sizi rahatsız eder. O devamlı olarak çevresini eleştirmekten çekinmez. Karşılıklı savaşmak yerine anlaşmayı denerseniz zaman içinde çok şey kazandığınızı anlarsınız. Anlaşmanız kolay olmaz ancak birlikte iş ortaklığı bile kurabilirsiniz. Birlikteliğinizi sağlamlaştırabilirsiniz. İkizler VE TERAZI En doğru ilişkilerden birini yaşarsınız. Uyumunuz mükemmel olabilir. Herkesi kıskandırabilir ve çevrenize ışık saçabilirsiniz. Sevginizin kıymetini bilmeniz çok önemli. İkizler VE AKREP Bu iki burç arasında fiziksel çekim yaşanabilir. Çünkü akrep burcu çok çekicidir. Ancak sonra tartışmalar büyür. Ona veda etmek için daha hayırlı olacaktır sizin için. Akrep burcunun dayanılmaz çekiciliğine karşı koymak mümkün değildir. İkizler veya işte size mükemmel bir beraberlik. Ya karşıt burcunuzdur. Karşılıkla iyi bir uyum yakalarsınız. Aynı şeylerden hoşlanır, bolca gezersiniz. Ara sıra kıskançlık bile işe yarar. Aman nazar değmesin diyoruz. İkizler ve Oğlak boşuna zaman kaybedeceğiniz bir ilişki açarsınız. İkizler Burcu zeki ve entel kişileri ister. Esprili insanlar çok hoşuna gider. Oğlak Burcu ise tüm bunların tersi bir çizgiyle karşınıza çıkar. Sizin olumlu yönleriniz onun ilgisini çeker ve size yakın olmanın hesaplarını yapar. Kendini saklayan bir oğlak ile yapamazsınız. İkizler ve Kova Uğraşmaya değecek bir beraberlik yaşanabilir. Kendisiyle başa çıkabilen İkizler Burcu ile karşılaşan Kova Burcu bu sıra dışı beraberliğe yakın duracaktır. Karşısına çıkan bu güzel insanı kaçırmak istemez. Bu ilişkinin kalitesini bozmayın ve ilişkinizi tüm gücünüzle korumaya çalışın. İnanın değecektir. İkizler ve Balık Hareketli hayatınızı takip etmekte zorlanacak balık burcunun beraberliğiniz ilerledikçe ne yapacağı belli olmaz. Siz problemlerle uğraşırken o size rüyalarını anlatmak ister. Sonra da size küser. Böylece tehlike çanları çalmaya başlar. Size dayanması zorlaşır.